Rüyada deve görmek, keder, üzüntü, mutsuzluk ve huzursuz bir ruh hali sabır olarak tabir edilir. Rüyada karşınıza dişi deve çıkması artık bekarlıktan sıkılıp evlenmek istediğinize işaret eder. Rüyada dişi ve yavruları olan bir deve gördüyseniz ve erkekseniz çocukları olan bir kadınla evlenmek istediğinize, kadınsanız çocukları olan bir adamla evlenmek istediğinize işaret eder. Rüyada size ait olan dişi devenin öldüğünü görmek eşinizin vefat edeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada bindiğiniz deveyle kaybolmanız, yönünüzü bulamamanız gerçek hayatta büyük bir şaşkınlığa düşeceğinize işaret eder. Rüyada bir deveyle boğuşmak düşmanınız olan bir kişiyle yakın zamanda bir münakaşaya gireceğinize, bundan zararlı olan tarafın siz olmamanız için dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder. Rüyada deveye binmek kısa zamanda yapılacak bir seyahate ya da tatile. Binilen deveyle gezmek endişe, üzüntüye yorumlanır. Rüyada büyük, güzel ve süslü bir deveye binmek sizden üst konumlardaki birini alt edeceğiniz şeklinde yorumlanır. Rüyada deve sürüsü görmek herhangi bir işte veya evde daha çok söz sahibi olacağınıza, büyük bir projede sözü geçen tek insanın siz olacağınıza işaret eder. Rüyada deve kesmek ya da kurban etmek halktan yakın çevrenizden büyük ve saygın bir kişinin ortaklık yerde öleceğine, pardon, ortalık yerde öleceğine veya öldürüleceğine işaret eder. Eğer deve bir topluluk tarafından öldürülürse, devenin etini aralarında paylaştılarsa o yöreden zengin bir kişinin öleceğine ve malının yöre sakinleri tarafından paylaşılacağına işaret eder. Rüya'da deve kesmek bulunduğunuz yerde çok müffislu ve zengin bir kimsenin ölmesine, insanların onun malından ve zenginliğinden istifade etmesine yorumlanır. Bazı alimlere göre de rüyasında çok iyi karakterli olan bir adamın saygınlığını kaybetmesine, insanların ona yeteri kadar ilgi göstermemesine işaret eder. Rüyada büyük ve güçlü bir deveyi kesen kişi malını kaybeder, hastalanmasına işaret eder. Kestiği deveyi yerde görmek yakında sizi üzecek bir olayla karşılaşmanıza ve sıkıntı içinde bulunmanıza yorumlanır. Rüyada başkasının deve kesmesi, suçsuz bir insan suç istat etmeye ve iftira atmaya, kişinin masum insanları eziyet etmesine işaret eder. Rüyada deve yavrusu görmek hayırlı, bilgili ve şerefli bir çocuğa işaret eder. Rüyada deve yavrusunu yanınızda gördüyseniz erkek çocuğunuz olacağına işaret eder. Deve yavrusuna dokunmak üzüntü, keder ve mutsuzluğa düşük yapmaya yorumlanır. Rüya'da beyaz deve görmek kısmetin büyüklüğü, şansın çokluğudur. Kişinin hayatının en önemli dönemecinde olduğunu, şansın her konuda yüzüne güleceğini, canını sıkan ne varsa geçeceğini bildirir. Çok güzel bu ve hayırlara vesile olan rüya, adaklarını yerine geleceğinin habercisidir.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 Kötü şansın bittiği, talih kuşunun kişinin başında konduğu bu dönemin her arzuya ulaşmakta kolaylıklar yaşayacağını ve sağlayacağını ifade eder. Rüyada deve eti görmek, harama bulmaya, rızkın geniş olmasına ve ölene kadar kimseye muhtaç olmamaya, monotonluktan sıkılan kimsenin hayatına renk katmak istediğine ve yenilikler peşinde koşmaya, toplumda sevilen bir insan olmaya, mutlu olmaya işaret eder. Sıkıntılı, stresli bir hayata ve üzülüp gözyaşı dökmeye, geleceğinin aydınlık olduğuna, gün yüzü görme, sonunu düşünmeden hareket etmeni büyük sıkıntılar çekeceğine işaret eder. Kötü kişilerin kendisinden ve ailesinden uzak duracağına, geçim sıkıntısında uğraşmak zorunda kalınacağına, üzücü olay yaşanacağına, çalışmaların büyük getireleri olacağına, hem ticarette hem de özel hayatta kazanılacağına işaret eder. Mesleğinde istediği başarıyı elde edeceğine, bazen geçimi kolaylıkla helalinden kazanmaya bazen de kişinin yöneticilik mertebesine yükselmesine, müdürleri tarafından ya da üstleri tarafından takdir edileceğine işaret eder. Rüyada devlet eti yemek, iş konularında ortaklar ile ters düşüleceğine, aile fertleriyle miras meselesi yüzü yüzünden kavga olacağına, yaşanılan her anın kıymetinin bilindiğine ve hayatın tadını çıkararak yaşama arasında olunduğuna, yardım dokunmasına, iş hayatındaki başarıları çekemeyenlerin tüm lekeleme çalışmaları rağmen dimdik ayakta durulduğuna, bilgili ve tecrübeli kişilerle karşılaşılarak işbirliği yapılacağına, ortaya yeni projeler konulacağına, kişinin gönlünün genişleyeceğine ve gözünün gönlünde bol olacağına, yolculuğa çıkacağına, bazı aksikleri meydana gelmesine ve gözyaşlarına yorumlanır. Kendini güvende hissetmeye, ev mal mülk sahibi olmaya, dini açıdan görevleri yerine getirmeye, yanlış yollara sapmaya işaret eder. Aile içinde üzücü olayların yaşanmasına sabrederek sıkıntıların üstesinden gelmeye, rahat bir hayat sürmeye, sevdiği kişilerle büyük mutluluklar duyacağına ve rahat edeceği bir döneme, kısmetin açılacağına, hem işlerin hem de hanenin bolluk ve bereket içinde olacağına, kısmetlerin hiçbir zaman kesilmeyeceğine işaret eder. Rüya'da deve kovalaması bereket ve nimet çokluğuna, güzel, bol kazançlı bir hayata sahip olunacağına giriştiği her işi severek gönülden yapacağına, sorunların da, sıkıntıların da zaman içinde kurtulacağına, sevilen ve sahi gösterilen bir kişi olunacağına, üzerindeki ağırlığı atmayı ve yeniden hayat bulmayı başaracağına, duymaya dair gücünün ve tahammülünün olunmadığı bazı konular olduğuna, kişinin zorda olan çocukların eğitime destek olacağına, daha ziyade geçmişe olan bağlılığa, sevilen kişilere maddi ve manevi açıdan destek olunacağına, sorumluluklardan kaçmamaya, iyi bir insan olmaya, sevdiğine kavuşmak için gün saymaya işaret eder. Kişinin sağlıklı bir hayat sürdüremeyeceği gibi psikolojik olarak kendini iyi hissetmediğine de davir edilebilir. Huzuru ve güzel bir dönem geçirmeye, korkuların artmasına ve gözden düşmeye de işaret eder. Rüyada kızgın deve görmek, şükretmeye, hayırlı olanı istemeye işaret eder. Ticarette adil davranan kimse olmaya, keyifli anlar yaşamaya ve mutlu olmaya, hata yapmaya, sorunların üstesinden gelmeye ve güç sahibi olmaya işaret eder gerçek hayatta yaşamış olduğunuz duyguların etkisini altında kalınacağına, söylenen yalanların gü yüzüne çıkmasıyla ayrılık kararı alınacağına, kişinin yaşamında içine kapanık ve sessiz olduğuna, yaptığı yanlıştan dolayı pişmanlık yaşayacağına, iş hayatı ve sosyal hayatta ilgili adımlar atılacağına, anne babadan alınan hayır dualarının bolluğuna, buna ilave öten kişinin duygusal bir yapıya sahip olduğuna işaret eder, kişinin darlık yüzü görmeyeceğine, sürekli eleştire alarak başarısız beyağı süreceğine, isteklerine rahatlıkla kavuşacağına ve hayatın düzene gireceğine yorumlanır. Rüyada deve kervanı görmek, geleceği için kayda değer girişimlerde bulunacağına, maddi gücün daimi olacağına, bolluk ve bereket içinde olacağına, kötü niyetli bir kişinin başa açacağı bela yüzünden uzun süre sorunlarla boğuşulacağına, ancak yakın zaman içinde iş hayatında ve aile hayatında güzel gelişmeler olacağına, aile hayatı ya da iş hayatı ile ilgili olaylar, düşünceler için edilen doğaların kabul edileceğine, işaret eder. Rüyada deve pisti görmek elindeki parayı doğru yatırımlarla büyüteceğine, kafasının karıştırılacağına ve çok düşünmesine, atılar adımlar konusunda, verilen sözler konusunda dikkat edilmesi gerektiğine, canınızın sıkılacağına ve kendinizi çok kötü hissedeceğinize, başından büyük bir olay geçeceğine, heyecan dolu günler geçireceğinize, çok sevineceğinize, takdir edecek bir işler yapmaya ve yüzün gülmesine işaret eder. Rüyada koşan deve görmek gösterişli bir hayat yaşamaya, moralin bozuk olmasıyla çareler aramaya İş hayatında yaşanacak sıkıntıların artmasıyla ile gözyaşı dökmeye ve makamını kaybetme korkusu yaşamaya, sorunlu zor günler geçirmeye, mutsuz bir insan olmaya, evinde husuzlukların olacağına, işinde olumlu gelişmelerin olabileceğine ve başarılarıyla adından söz ettirmeyi başaracağına, evli birinin ilişkisinde yaşadığı sorunlardan dolayı eşinden bir müttür uzak duracağı ayrı olacağına, bir anda bütün gözleri üzerine toplayacağına, heyecanlanacağı, hayat enerjisine yeniden kavuşacağı olaylar olacağına, mutlu olacağına işaret eder. Kişinin abdilesi de affedilmeyeceğine, kişinin çevresinde faydasız kimseler olduğuna, bu kimselerden maddi manevi olarak zarar göreceğine, büyük bir şaşkınlık olacağına ve kendisini çaresiz mutsuz hissedeceğine, huzurunu bozulacağı gelişmelerin meydana gelmesine, bütün gün sokaklarda gezerek vakit harcanacağına, ömür tüketileneceğine işaret etmektedir. Rüyada asansör görmek ne anlama gelir?